Diyelim ki, şöyle ikinci mertebeden bir diferansiyel denklemimiz var. y'nin ikinci türevi artı 4 çarpı birinci türev artı 4y eşittir 0. Bu diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmamız isteniyor. Önce karakteristik denklemi buluruz. r kare artı 4r artı 4 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırmak kolay kvadratik formüle ihtiyacımız yok. r artı 2 çarpı r artı 2. Şimdi, daha önceden görmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Karakteristik denklemin iki kökü aynı sayı. r eşittir eksi 2. Tek kökümüz veya tekrar eden kökümüz var diyebiliriz. Nasıl söylerseniz söyleyin. Karakteristik denklemi sağlayan tek r değeri var. Tamam, diyebilirsiniz. Belki de genel çözümümüz sadece y eşittir bir sabit çarpı e üzeri eksi 2x. Size cevabım evet, bu bir çözüm. İnanmıyorsanız, bu çözümü deneyebilirsiniz, ama genel çözüm bu değil. Peki, neden böyle diyorum? Çünkü bu, ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem. Eğer bir tekil çözüm istenseydi, iki başlangıç değeri verilmesi gerekirdi. Şimdiye kadar iki başlangıç değeri kullandık. y0'ın neye eşit olduğu ve y üstü 0'ın neye eşit olduğu y5'i de verebilirler, fark etmez. Ama genelde, ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem verildiğinde, iki başlangıç değeri de verilmelidir. Şimdi, bu çözümün genel çözüm olmamasının nedeni, bir başlangıç değerini kullandığımızda c'yi bulmamız. Öyle değil mi? Cevabı bulabilirsiniz, c'yi bulabilirsiniz. O zaman, ikinci başlangıç değerini kullanmamış olursunuz. Aslında, bir özel durum dışında, birinci başlangıç değerinin verdiği c değeri, ikinci başlangıç değerini sağlamaz. Bunu deneyebilirsiniz. y 0 eşittir a ve y üssü 0 eşittir 5a diyebiliriz. Bakalım bunlar işe yarayacak mı? y 0 a ise bu demektir ki, a eşittir c çarpı e üzeri eksi 2 çarpı 0, yani e üzeri 0. c eşittir a, öyle değil mi? Yalnızca bu birinci başlangıç değeri olsaydı tekil çözümüm y eşittir a çarpı e üzeri eksi 2x olurdu. Şimdi bakalım, bu tekil çözüm ikinci başlangıç değerini sağlıyor mu? Bunun türevi nedir? y üssü eşittir eksi 2a e üzeri eksi 2x. Ve burada şöyle diyor, 5a eşittir eksi 2a çarpı e üzeri eksi 2 çarpı 0, yani e üzeri 0. e üzeri 0 eşittir 1. 5a eşittir eksi 2a, ki bunun doğru olmadığını biliyoruz. Yani, bu çözüm sadece 1 başlangıç değerini sağlıyor. Eğer şansımız yaver giderse, iki başlangıç değerini sağlamalı. Sanıyorum, bunun neden genel çözüm olmadığını size bir şekilde gösterebildim. Şurayı biraz silelim, peki şimdi ne yapacağız? Mertebe düşürme tekniğini kullanabiliriz. Yapmamız gereken, ikinci bir çözüm tahmininde bulunmak. Bu sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemleri ilk gördüğümüzde, e üzeri rx'in iyi bir tahmini olduğunu düşünmüştük. Peki neden? Çünkü e'nin türevleri hep orijinal fonksiyonun katları olur. O nedenle e üzeri rx'i kullanmıştık. Şimdi ikinci çözümü ararken aynı tahmini kullanalım. Ve genellemek için ikinci çözüm tahminimizi g diye adlandırıyorum x cinsinden bir fonksiyon çarpı c çarpı e üzeri eksi 2x diyebilirim. c fonksiyonun içinde de olabilir. Çözümü elimizden geldiğince genel tutalım. Bunun bir çözüm olduğunu varsayıp diferansiyel denkleme koyalım ve denklemi sağlayan v'yi bulmaya çalışalım. Ama önce birinci ve ikinci türevleri alalım. g'nin birinci türevi, çarpım kuralı, vx yazmaya gerek yok. v'nin sabit olmadığını, fonksiyon olduğunu biliyorum. Çarpım kuralına göre, birinci ifadenin türevi, v üssü çarpı ikinci ifade, e üzeri eksi 2x, artı birinci ifade çarpı ikinci ifadenin türevi. Yani, eksi 2 çarpı e üzeri eksi 2x. Daha düzgün yazmak istersek, g üssü eşittir, v üssü e üzeri eksi 2x, eksi 2 ve e üzeri eksi 2x. Şimdi ikinci türevi almamız lazım. İkinci türev, evet, çarpım kuralını iki kez uygulayacağız. Birinci ifadenin türevi, v'nin ikinci türevi, e üzeri eksi 2x eksi 2v üssü e üzeri eksi 2x. Çarpım kuralını uyguladık. İkinci ifadenin türevi ise birincinin türevi, v üssü eksi 2v üssü e üzeri 2x artı 4 ve e üzeri 2x. Evet, umarım bir dikkatsizlik yapmadım. Şimdi bunu biraz sadeleştirelim. G'nin ikinci türevi eşittir v'nin ikinci türevi, e üzeri eksi 2x, eksi 2 ve üssü. Hmm, bir saniye. Eksi 4 düzeltiyorum. Eksi 2 eksi 2 var. Eksi 4 ve üssü, e üzeri eksi 2x artı 4 ve e üzeri eksi 2x. Bunu denklemi koymadan önce şimdi bir gözlemde bulunalım. Buradaki cebir işlemlerini kolaylaştıracak bir gözlem. g'nin e üzeri eksi 2x çarpı bir şey olduğuna dikkat edin. g üssünde e üzeri eksi 2x'i dışarı alabiliriz. g'nin ikinci türevinde de e üzeri eksi 2x'i dışarı alabiliriz. Bunları dışarı alalım. Yani şöyle yazabiliriz g'nin ikinci türevi eşittir, e üzeri 2x çarpı, v'nin ikinci türevi. e üzeri eksi 2x terimlerini yok edelim, şimdi v'nin ikinci türevi, eksi 4v üssü artı 4v kalır, öyle değil mi? Bunu dağıtırsam, ikinci türevi elde ederim, yani bu, artı 4 çarpı birinci türev. Yine e üzeri eksi 2x parantezini alırım, yani artı 4 çarpı bu. Artı 4v üssü eksi 8v, öyle değil mi? e üzeri eksi 2x'i yine dışarı almış oldum. Artı 4 çarpı y. e üzeri eksi 2x'i dışarı aldık, yani artı 4 çarpı v. Böyle yapmasaydık, e üzeri eksi 2x yazmaya devam edecektik ve bu bizim bir hata yapmamıza, bir dikkatsizlik yapmamıza sebep olabilirdi, neyse. İkinci türevi, birinci türevi ve g'yi diferansiyel denkleme koyuyoruz. Bunun sıfıra eşit olması gerektiğini biliyoruz. Bakalım bunu biraz daha sadeleştirebilecek miyiz? Ve sonra da v'yi bulalım. Bazı şeyler şimdiden gözüme çarpıyor burada. Artı 4v artı 4v 8v eder. Bir de eksi 8v var, öyle değil mi? Artı 4, eksi 8, artı 4. Bunlar birbirlerini götürürler. Artı 8, eksi 8 olur, birbirlerini götürdüler. Ayrıca, eksi 4 ve üssü, artı 4 ve üssü var. Bunlar da sadeleşir. Bayağı sadeleştirdik. Ne kaldı? e üzeri eksi 2x çarpı, v'nin x'e göre ikinci türevi kaldı. Bu eşittir 0. Ama bunun 0 olamayacağını biliyoruz. Böylece, bu ifadenin sıfıra eşit olması gerektiğini bulmuş olduk. Böylece, ikinci mertebeden ayrılabilir bir diferansiyel denklem elde ettik. v'nin x'e göre ikinci türevini sıfır olarak bulduk. Şimdi, denklemin iki tarafının iki kere türevini almam gerekiyor. Bir kere ters türev alınca ne elde ediyoruz? v üssü x eşittir c1 diyelim. İki tarafın ters türevini alırsak, v x eşittir c1x artı c2 elde ederiz, öyle değil mi? Şimdi hatırlayalım. Tahminimiz neydi? Tahminimiz, genel çözümümüzün bir v fonksiyonu çarpı bulduğumuz birinci çözüm, e üzeri eksi 2x olduğu yönündeydi. Bu tahmini yerine koyduğumuzda v'yi bulabildik. v'nin buna eşit olduğunu bulduk. Bu ilginç. Peki, g fonksiyonu neye eşit? Artık bir tahmin değil. İşe yaradığını gösterdik. G yani çözümümüz eşittir v x çarpı e üzeri eksi 2x. Bu eşittir c 1x artı c 2 e üzeri eksi 2x. c 1x e üzeri eksi 2x artı c 2 e üzeri eksi 2x. Şimdi gerçekten genel bir çözümümüz var. İki sabitimiz var. Bu demektir ki, iki başlangıç değerini sağlamamız gerekecek. Eğer bir örüntü arıyorsanız, işte örüntü burada. Karakteristik denklemde tekrarlayan bir kök varsa, genel çözüm şöyle olacak. Kökü iki kere kullanacaksınız. Birinin önünde x çarpanı olacak. Bu örüntü, bu tip ikinci mertebeden homojen sabit katsayılı doğrusal denklemlerde her zaman işe yarar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.